Gençlik muhalefetindenim, ÖDP'nin gençlik kolları, kendimi devrimci olarak tanımlıyorum, siyasi örgütümle buraya geldim. Çünkü yıllardır, aslında sadece 11 yıldır değil, çok daha öncesine dayanan bir hak gaspı durumu var. İnsanlar eziliyor, insanlar sömürülüyor, haklar gasp ediliyor, insanlar neoliberal, neoliberal politikaların ağırlığı altında eziliyor. Ki burada 4 günlük dayanışma içinde medyanın tavrından da anlaşıldı, burada alınması gereken büyük bir ders var. Onlarca yıldır doğudaki kardeşlerimiz, doğudaki halklar aynı durumu çekiyor ve bizim medyamıza hiçbir şekilde yansımıyor bu. Onlar için de buradayım aynı şekilde. Ee, ve ayrıyetten bu gençlikten hiçbir şey olmaz diyen büyüklerimiz için, ki bunu derken bu nesli kimi yetiştirdiğini unutuyorlar. Onlara da birlikte olunca neleri başarabileceğimizi göstermek için buradayım. Ee, talebimiz zaten genel olarak buralarda sıralanıyor. Ee, sadece bu park için özetlersek, parkın AVM olarak... Ee, projeye geçirilmemesi, yeşil alanların korunması ayrıyeten meclisten şu anda da geçmekte olan yeşil alanların e, talan edilmesine ilişkin projelerin sonlandırılması, e, halkın üzerine bindirilen e, demokratik taleplerin herhangi bir şekilde dile getirilmesini engelleyen tüm polis müdahalelerinin geri çekilmesi ve bu şekilde demokratik haklarımızı kullanmamızı kısıtlayan her türlü faşist rejim e, baskılarının sona erdirilmesi.